Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Alcatel 3T10 ve Audio Station ismin verilen ilginç çözümü kutusundan çıkartıyoruz. Yukarıda bir tablet görüyorsunuz. Aşağıda bir bluetooth hoparlör. Bunları beraber kullanarak güzel bir kombinasyon yapmış Alcatel. Biliyorsunuz günlerde pandemi sürecini yaşıyoruz. Koronavirüs yüzünden evlerden çıkmıyoruz. O yüzden bu tarz cihazlara ciddi bir ilgi var. Alcatel de sağ olsun bize böyle birini gönderdi. Biz de şimdi kutusundan çıkartıp Genel özelliklerine bir bakacağız. Arka tel logosunu görüyorsunuz kutu Şöyle arkasını çevirelim açmadan önce. Özellikleri yazıyor burada aslında. 10 inçlik bir ekranımız var. 1610 10 ekranlarımız var. HD IPS bir ekran teknolojisi kullanıyor. 4G LTE desteği var. Yani sim kart takabiliyoruz. Bu ürüne biz 4 çekirdekli bir işlemci var üzerinde. 2 megapiksellik ön kamera. 2 megapiksellikte bir arka kameramız var. Her iki kamerayı da 5 megapiksele interpolasyonu yükseltebiliyormuşuz. 16 GB ROM demiş. Yani depolama diyor. 2 GB'da RAM olduğunu belirtelim. 4080 mAh pilimiz var. Android 9 Pie işletim sistemi ve bir de Audio Station Bluetooth speakerımız varmış. Bakalım biz de sizin gibi ilk kez açıyoruz. Şöyle açalım. Jelatinimizi şöyle çıkartıyoruz. Evet. Çıktı. 5T karşınızda Alcatel 3T10. Enteresan da bir isim var. 3T10. Ne demekse artık. Şöyle atalım. Şurada bir garanti belgemiz var. KVK'nın. Onda gerek yok şu anda. Nasıl açacağız? Şurada security bantlarımız var. Güvenlik için bu bankları koymuşlar. Biz de Güvenliğimize dikkat edip açıyoruz. Bunu da açtık. Tamam. Maket bıçağımızı da kenara attık. Şimdi ürünümüzü kutusundan çıkartıyoruz. 4G desteği olduğunu söyledik. Toplam ağırlığı ise ürünün 440 gram. Bu söyleyelim. 440 gram bir ağırlık var. Tabletten bahsediyorum tabi. Biraz zor çıkıyor yalnız kutudan. Evet kutudan çıkartmayı başardık. Biraz zor oldu ama Açtık. Şöyle yavaşça çıkartayım. Kutumuz dursun burada. İşte Alcatel 3T10 karşımızda çıkartıyoruz. Şöyle plastik bir gölde. Şöyle tırtıklı bir arka yüz var. Şurada da galiba bir bakalım. Sim kart ve Bellek kartı yuvamız var. Şöyle göstereyim. Buraya sim kart taktığımız zaman ne oluyor? peki? Muhtemelen tahmin ettiğiniz şey oluyor. Bu cihazı kablosuz olarak istediğiniz yerde internet olmadığı ortamlarda da internete bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şurada bir etiket var. Ona biraz ondan biraz bahsedeyim isterseniz size. Alcatel'in logosu var üzerinde. 10 inç diyor. HD. 4K özelliği varmış. Dört çekirdekli mikrofon var. Şu kenarlarında hoparlör olduğunu söylüyor herhalde. Evet hem sağında görüyorsunuz. Hem de solunda hoparlör mevcut. Android P Pi işletim sistemimiz var. Vesaire vesaire. Şunu da çıkartalım. Üzerindeki jelatini de söktük. Şu plastik de şimdilik dursun. İşte böyle parlak bir ekran var bu arada. Bu şekilde. Tabletimizi şöyle kenara kaldıralım. Malum bu bir kutu açılımı olduğu için ürünü şimdilik açmayı düşünmüyorum ben. Koparlör çıkartalım yuvasından. Hoparlör de biliyorsunuz bu pakete dahil. Bu arada bu ürünü sadece tablet olarak da satın alabilirsiniz. Bu ekstra bir paket. Bu şekilde aldığınız zaman daha da böyle güzel kullanabiliyorsunuz. Ama şart değil. İsterseniz sadece tablet paketi de alabiliyorsunuz. Şöyle bir yuvası var. Göstermiş olayım. Muhtemelen bu yuvanın üzerine oturtuyoruz diye tahmin ediyorum. Biraz da bu hoparlörden bahsedeyim isterseniz. Audio Station olarak geçiyor bunun adı. 2 artı bir ses sistemi var. Bluetooth 4.2 kullanıyor. 2000 miliamperlikte bir pili var. 7 saate kadar da kullanım süresi sunuyor. Şöyle şuralardan hoparlörlerimiz görünüyor. Şurada da bir evet bağlantı yuvalarımız var burada. Mikro USB'den şarj oluyor. Kulaklık çıkış da var isterseniz. Başka türlü bir cihaz da bağlayabiliyoruz tahmin ediyorum. Şuralara simgeleri var. Bunlara basılabiliyor. Şöyle bir yerleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Şurada kontaktörleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kontaktörleri şuraya yerleştireceğiz. İşte bu şekilde Şöyle göstereyim. Burada kontaktörler var. İkisinde de. Bunları bu şekilde yaptığımız zaman yerine yerleşmiş oluyor. Bir daha kutuya bakalım. Başka ne var? Herhalde bir kablomuz var diye tahmin ediyorum. Evet. Micro USB kablomuz var. Bunları çıkartalım. Şurada ne var? Bir de adaptörümüz var. Tabii ki doğal olarak. O da USB adaptörü. Malum cihazı şarj etmek için kullanacağız. Şunlara bakalım. Kullanım kılavuzu falan filan. Türkçe. Güzel. Şöyle yapın böyle yapın. Hoparlör içinde var. Sim kartın takılacağı yeri de gösteriyor. Az önce ben size gösterdim zaten. Bu şekilde güzel bir içeriğimizde var. Servisler var. Başka bir şey. Kutuda başka bir şey yok arkadaşlar. Bütün kutu içeriğimiz bu şekilde. Bunları şimdi yerine yerleştirelim. Bakalım bir açmayı deneyelim isterseniz. Açılabiliyorsa. En azından bir göstermiş oluruz nasıl açıldığını. Düğmesine bastık. Evet. Powered by Android diyor. alkatel logonuzla beraber şu an açılıyor cihaz. Şöyle kenara çekelim. Hoparlörümüzde. Hatta yuvasına koyalım. Şunu kapatalım. alkatelimizde Açılsın bakalım tabletimiz. Söylediğim gibi bugünlerde evlerdeyiz, çocuklarımız da evlerde ve çocuklar için de en önemli eğlence ve hem ödev için kullanabilirsiniz, hem eğlence için kullanabilirsiniz, hem de kişisel ihtiyaçlar için kullanacağınız güzel bir tablet. İlla öğrenciler kullanmak zorunda değil bu arada. Anneniz vardır, babanız vardır veya siz kendiniz kullanmak istiyorsunuz. Bence güzel bir tablet olmuş. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Tabi bu bir kutu açılımı olduğu için burada hani böyle çok daha fazla teknik detaya girmiyorum. Ya da yorum yapamıyorum da ben de sizin gibi cihazı 5 dakika önce gördüm açık söylemek gerekirse. O bakımdan detaylı bir inceleme gelecek. O gün gelene kadar Alcatel 3T10 ve bu Audio Station ile ilgili merak ettiklerinizi videonun altında açıklama kısmında sorabilirsiniz. İnceleme videosunda bütün sorduğunuz soruların yanıtlarını alacaksınız. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada düzenli olarak canlı yayınları başlıyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlarda da hepinizi görmek isterim. Videolarımıza, canlı yayınlarımıza katılarak bizlere soru sorabilirsiniz. Etkileşimde bulunabilirsiniz. Ve aklınıza gelen konularla ilgili güzel bir sohbet yapıyoruz her hafta bir saat boyunca. O canlı yayınları da kaçırmamanızı öneriyorum. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere.